en amaçsızdır hayat ellerinden uçup gider boşluklarda savrulursun her güne sayıp bir değer uzayın boşluklarında yankılanırken bir şarkın ruhundan bir parça bulursan ezgilerime kulak ver bilmiyorum hangi taraftayım belki araftayım sonsuz mısralarımda bilinmez duraktayım istemezdim hiçbir zaman ciğerimi de karartmayı ya da bir köşede ben gözleri oh, gözlerimi kanatmayı zaman ırtmas eder benim gerçekleri anlamamı incelip kapsak da bağlamalı dediler ki misafiriz hepimiz bu dünyada belki neden Bizi güler yüzde ağlamadı Yazdığım bu satırlar sevmişleşen küfürler Ülke dindiğim kalplerin odacıklarında küçülmem Ruhum müzik bağım müzik, kalbime işler delikler Düşlerine daldığına rüyalardan gülümser Amaçsızca yaşarım öylece Hayat zaten bize bilmece Yine bir başıma o her gece Savrulur giderim o düşlere Amaçsızca yaşarım öylece Hayat zaten bize bilmece Yine bir o her gece savrulur giderim o düşlere Benden önce yazılmıştı kaderim Ve benden önce kurulmuştu devletimde Yazık ben sepetteyim Sorularıma karşılık verildi kelepçeydi giydiğim Belkiyi ayırmışlar mı bilemedi Haykırışımı duymayanlar oldu kölesi sistemi evet. Korkularına saklananlar yalanlarla sabredin diye Güzelce süslüyordu medya bas. Izleyin. Benim de bir söz hakkım olsa Söyleseydim dinleyin Olmuyorsa bırak yerine Dolmuyorsa bir poşette Yetmiyorsa gücüm Bitmiyorsa soğuk kış gününde Isıttığın evini fatura baskısından Açamıyorsan Lanet olsun böyle hayatın gözünden izlemekte Herkes yüzünü kapatmışken uykuya ben Ölümü bekliyordum çocuklarımı gördüm dalınca İnsan mutlu olmak ister Ölümü bekler son durakta Şu an ölüme koşuyorum ve sonumu yazar belki medya. Amaçsızca yaşarım öylece Hayat zaten bize bilmem Yine bir başıma o oh, her gece savrulur giderim o düşlere Amaçsızca yaşarım öylece hayat zaten bize bilmece. Yine bir başıma o oh, her gece savrulur giderim o düşlere. Zamanla geçer dedikçe de derinleşti hep yaramız kalemine ştereyler Allah böyle intikam alırız. Ayaklar baş olur birden devran döner belki sonra omuzlarıma yükle derdi kadar sende eksik olma. Bildiğimiz zorluk o ama uyandıramaz kimse artık üçümüz. Bizdeki karanlıktan bir de bir okyanus yarattı Son durakta geldiği nokta tek bıraktı Herkes onu sevmediği tüm oyunlarda Birden baktı piyon oldu Kasabasına güneş doğdu anlam aradı şarkılarda Açtı gözünü yeni bir sabah sol tarafında sancılarla Parmaklarında alçılar var yoktu dilinin bir kemiği Kanatlarını söktü teknik atına konan kelebeğin Köleğin çarkı döndü yine batarken ruhum endi. Ve savaştı ve verdi fire buladı